Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Hadi durma kutla bu zafer senin Yürünü sallı yalan dünyada tek seferin Onu kaybetme Onu kirlen Hadi seni sevdim diyelim bir daha Gözümü karartırıp yönden taptığımda Değişecek misin söyle Değişiplecek misin salim Değişecek misin söyle Gelecek misin zalim? Zalim, boyun bozan Sende bu büyüde yalan Gelip de bir tane olmaya ne hakkın var? Zalim, boyun bozan Sende bu büyüde yalan Gelip de bu canda hükmeye ne hakkın var? Sağlı Hadi durma kutlu Özer ver senin Yürüğüne sağlı